Değerli öğrencilerim merhabalar dostlar şimdi üçgende alanın birinci konu testini görmeye geldik arkadaşlar başlayalım bakalım vira bismillah diyoruz önce bir şöyle bir odaklanmamız ayarlıyoruz tabii ki her zamanki gibi hop çılgınca hemen başlayalım <gülüyor> G diyor ağırlık merkezi peki. 45'i vermiş 2 kök 2 6 kök 6 da verilmiş buna göre alan ABC nedir diye bir soru soruyor bize şöyle yapalım dostlarım şimdi madem ki bu 45'i gördük biz o zaman buradan aşağıya bir diklik indirelim tam 45'in karşısına ve diyelim ki bu diklik 90'ın karşısı iki kök 2 ise 45'in karşısı 2 olmak zorundadır dedik dostum şu A'dan da aşağıya bir diklik indirdim ben Bakın şöyle bir diklikte buraya indirdim. Niye bu dikliği indirdin öğretmenim? Çünkü bana BC kenarı verilmiş dostlarım. 6 kök altı olarak verilmiş bu kenar. E şimdi bir kenarı biliyorsam ben o kenara ait yüksekliği bulmaya çalışırım. İlk önceki taban çarpı yükseklik bölü 2'den sorumuzun cevabı gelsin. Peki şimdi hocam haşı bulacağız biz. Neyi unuttuk biz ne yapmayı unuttuk? Bakın diklik var ağırlık merkezi var. Yani ağırlık merkezi bir kere varsa bir soruda. Biz o soruda tabana bir açıya iki muhabbeti kesinlikle yapacağız dostlar. E o zaman şu muhteşem üçlülük kenar ortayımızı bir indirelim bir zahmet şuradan aşağıya ve bu kenar ortayı biz biliyoruz ki ağırlık merkezi olduğu için tabana bir yani şuraya bir birim açıya da iki birim olacak şekilde paylaştırıyor Ve bakın şu çıktı karşıma. Şurası iki, burası H, ikisi de dikilmiş aynı doğruya. Demek ki bunlar paralel. O zaman bir benzerlik çakalım. 1 bölü tamamı 3, 1 bölü 3 eşittir, 2 bölü haş diyelim ve haş buradan 6 gelsin. Artık yüksekliğimi biliyorum 6, tabanımı biliyorum 6 kök 6, bölü 2'den 18 kök 6 çıktı. Sorumun cevabı dostum. Hemen geçerim ben de ikinci soruya bakalım bu ne diyor. Bu sefer paralellik var alanı vermiş BDE'nin alanını. Şimdi pratik olarak şöyle söylemiştim. Alanı biz nasıl buluyduk paralellik varsa verilen iki değeri çarp ikiye böl. Yani 6 ile x'in çarpımını ikiye bölersem 18'e eşitleyeceğim. Ve cevap da gelecek buradan x. Tabii biz bir de ne öğrettik size dostlarım köşe taşında? Alan kaydırma vardır paralellik ve alan varsa alan kaydırma yapabilirsiniz. Bakın şu benim birinci paralel doğrum. Şöyle biraz kalınlaştırıyorum. Şu da ikinci paralel doğrum. Şimdi bu iki paralel doğrunun arasında mutlaka bir iki üçgen vardır. İşte bakın burada bir bu var bir de bu var. Şimdi benim işim şu üçgenle çünkü bunun alanını vermiş bana. Bakın bu üçgenin tabanı DE bir paralel doğrunun üstünde tepesi de diğer paralel doğrunun üstünde. İşte bu tepesi hangi paralel doğrunun üstündeyse ben bu noktayı tutup diğer uç noktaya kaydırıyorum. Yani şu C'ye getiriyorum ve BD şurası oluyor bakın BC oluyor. EC deyip EB de e, buraya geliyor. B noktası buraya geldiği için EB ECE haline döndü. Yani benim kaydırdıktan sonraki üçgenim burası oldu. Ve biz bir de şunu biliyoruz. Alan kaydırmada üçgenin alanı değişmiyordu. Yani önceki alan 18 ise buradaki kırmızı alan da 18 olmak zorundadır. Ve ben bu kırmızı alanı yani 18'i tabanını x seçip x çarpı x'in uzantısına bakın bir yükseklik inmiş buradan 6. Yüksekliği 6 o halde bölü 2 diyerek buluyorum. Buradan da şununla şunu sadeleştirelim 3. 3x18 ise x eşittir 6. Yapıştırdık geldi. Evet geçtik 3 numaralı sorumuza. G ağırlık merkezi 2 var x var. X nedir diye bir soru sormuş. Bir de bize ab'yi 6 vermiş. Şuranın 6 olduğunu söylemiş. Bc'yi de 9 vermiş. Bakın şimdi burada hangi kuralı uygulayacağım ben şunu. Şimdi bir üçgende şöyle üç köşeden de ağırlık merkezine... Doğrular çizildiğinde yani kenar ortayları ağırlık merkezine kadar olan parçalarını çizdim. Üçünün de. Bu durumda üçgenim 3 üç tane eş alanlı üçgene ayrılıyordu dostlar. Kural buydu. Bunu köşe taşlarında da söyledik. Konu anlatım videolarımızda da söyledik. Dolayısıyla artık şu mavi üçgenle kırmızı üçgenin alanı birbirine eşit. Peki mavi üçgenin alanı tabanı altı. Yüksekliği x bölü 2'den buldum. E kırmızı üçgenin alanı tabanı 9. Yüksekliği 2 bölü 2'den de bunun alanını buldum. Hemen şuradaki ikileri paydaları sadeleştirelim. Buradan 6x eşittir 9 çarpı 2'den 18. X eşittir 3. Cevap Adana'dan patladı gitti. Evet gobeller dördüncü sorudayız. Bakalım bu ne diyormuş. Bir açıortay, iki tane de diklik görüyorum. Hemen ne öğrettiğimizi, taktiğimizi hatırlayalım ve demiştik ki bakın biz bu taktiği size yanlış hatırlamıyorsam üçgende açıda öğrettim ben size bu taktiği. Oradaki köşe taşlarında öğrettim. Sonra dik üç dik üçgende de karşımıza çıktı. Açıortay da karşımıza çıktı. Şimdi de bakın üçgende alanda karşımıza çıktı aynı taktik. Taktik şu. Bir soruda bir açıortay ile İki tane de diklik varsa biz o soruda A, B, 90'ları yazıp bir ikizkenar üçgen bulacağız demiştik. Bakın görelim hemen o ikiz kenarı. Şu eşit açılara A, A diyelim. Şu küçük üçgende A var, 90 var. Şu açımız B. Ve bu B'nin tam tersi de B. Şu üstteki dik üçgene bakın. Ceyhan, Adana, Edirne dik üçgenine. Bakın A var, 90 var. O zaman şu Edirne açısı mecbur B olacak. Bakın şu üçgende ikisi de B çıktı. Demek ki ikizkenar kenar. A, ye de ben X'i yapıştırdım. E şimdi açı ortay ve diklik varsa bir de şunu yapacaktık. Bizim fışkırtma teoremi dediğimiz teorem. Bakın şu açı ortayın tam bittiği yerden. Yukarıya bir diklik gitmiş X. Ben de şöyle aşağıya bir diklik indiriyorum. Ve diyorum ki bu da X. Tamam Şimdi bunun alanla ne alakası var? Onu düşünüyorum arkadaşlarım bir yandan da. Hala göremedim alanla ilişkisini. Benzerlikten çözerim ben de o halde soruyu. Bakın şurada bizim klasik benzerliğimiz var. Buraya bakarsanız. Şu adam şu adama paralel. Çünkü neden? İkisi de aynı yere dik olmuş. O zaman 4 bölü 4 artı x. Şuraya yazayım. 4 bölü 4 artı x eşittir. Dik paraleller x bölü x artı 1 yazıyorum x bölü x artı 1 hemen içleri dışları <gülüyor> çarpalım 4 ile x'in çarpımı 4x x ile x'in çarpımı x kare 4 ile x'in çarpımı 4x 4 ile 1'in çarpımı artı 4 bakın 4x'ler gitti x kare eşittir 4 kaldı neyin karesi 4 2'nin karesi 4 dedim ve soru da çıktım. Evet, 5 numaralı sorumuzu okuyoruz şimdi. Hemen bakalım. ABC üçgeninde CD açıortay, bir de ABC açısıyla ABC açısı ile BFC, BFC açısı birbirine eşit verilmiş. Şimdi ABC açısı şurası. Biz bu açıya hemen bir A diyelim. BFC açısı da şurası. Buna da bir A diyelim. Şimdi şurada da eşit işte açılarımız var. B, B diye seslenelim bunlara da. Bakın şöyle yapalım. A, B, hadi üçüncü açımıza da C diyelim. O zaman bunun tersi de C. Şuraya bakıyorum. A var, B var. O zaman bu üçgenin üçüncü açısı yani şu denizliye de C yazmak zorundayım dedim. Ve bakın bu üçgenimi ben ikiz kenar olarak buldum. C, C'den dolayı hemen buraya da 5'i yapıştırdım. E şimdi ikizkenar görünce tabana diklik indirmek adettendi demiştik. Geometrinin birinci farzıdır demiştik. Bu diklik kayı kuralı yapar yani tabanı ikiye böler demiştik 3. Ve bakın şu üçgende bir 3, 4, 5 gördüm. O halde benim yüksekliğim 4 oldu. Bana nereyi soruyor? D, B, e. Yani şuradaki kırmızının tamamını soruyor bize. E, tabanı 6, yüksekliği 4... 24 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. Ceyhan'ı işaretledi. Altıncı soru. Burada da alanlar birbirine eşit verilmiş. Bakalım hangi alan? Yok iki katı olarak verilmiş. A, ABD. D. A, B, D. Şuranın alanı A ise. ADC. Şuranın alanı 2A imiş arkadaşlar. Tamamdır bunu gördük. 4 de 2, AC 10, alan ADC, yani bizden de 2 A'yı istiyor artık bu adam. Peki, şimdi alanların oranını şöyle açılardan yazmaya çalışsam ben, bir işe yarar mı? Yani şuna alfa desem, şuna beta desem, alfa ile beta'dan ben bir ilişki bulabilir miyim diye bakıyorum. Hadi bir deneyelim arkadaşlarım. Şimdi sinüs alandan A alanını yazıyorum, şuraya yazalım. A alanı eşittir. 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı 4 ile 2 çarpı sinüs alfa. Şimdi hemen altına da 2 A'lık alanı yazalım. 2 A eşittir. Yine 1 bölü 2 çarpı bu sefer 2 ile 10'un çarpımı çarpı sinüs beta. Şimdi bunları birbirine bölersek A'lar gider burada 1 bölü 2 kalır eşittir. 1 bölü 2'ler gider 2'ler gider. Ne kaldı geriye? 2 sin beta. Şunları da sadeleştirelim. 2 ile 5 olsun bunlar. Burada 2 sin beta yok 2 sin alfa bölü 5 sin beta. Yani içler dışlar çarpımı yaparsam da 4 sin alfa eşittir. 5 sinüs beta'ya geldi. Hani çok da böyle bir aman aman güzel bir şey olmadı. sinüsle ile beta arasındaki sinüsle ile şey arasında sinüs alfa ile sinüs beta arasında dörde beş oranını bulduk. Bu benim işime yaramadı arkadaşlarım. Yani çok da böyle bir hoşuma giden bir durum olmadı açıkçası. Başka bir şey görmeye çalışalım biz. Ee, sinüs alfa bölü sinüs beta yani karşısındaki kenarların oranına gidebiliriz. Şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Şimdi buradan bir şey çıkmadı. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada alanların oranı 1'e 2 olduğu için tabanların oranı da k'ya 2k şeklinde olmak zorunda. Şimdi ben buradan hemen bir paralel doğru çiziyorum. Benzerlik yapıp 2 bölü 3 x bölü 4 dediğimde yazalım. 2 bölü 3 eşittir x bölü 4 dersem şuradaki çizdiğim paraleli 8 bölü 3 buluyorum. Şimdi tabii ki bu paralel doğru burayı 1'e 2 böldüyse burayı da işte A'ya 2A şeklinde 1'e 2 oranında bölecek. Yani 3A'yı 10. A'yı o halde 10 bölü 3 bulduk. Sonra şu üçgene bakın arkadaşlarım. Şimdi saçmalık burada başlıyor işte. Bakın burası 8 bölü 3. Burası 10 bölü 3. Burası 6 bölü 3 yani 2. 6, 8, 10 Dik üçgeni var burada. 3'e bölünmüş hali. O halde şurası kesinlikle ama kesinlikle 90. E bu paralel olduğu için şurası da kesinlikle 90 derece. Yani bakın şuradaki üçgen her ne kadar şekil benzemese de bir dik üçgen arkadaşlarım. Ve bu üçgenin alanı dik kenarları yani 2 ile 4'ün çarpımının yarısı. 8 bölü 2'den burası 4 gelir. Tabii ki bu 4 ise bu 2 katı olacağından 8 gelecek sorumuzun cevabı. Evet yani hazırlayanların emeğine sağlık diyelim. Sonuçta hazırlanmış bir soru. Emek harcanmış ama benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Evet buna bakıyoruz. Şimdi AB, AD verilmiş. AC 8 şurası 6. Tamam başlayalım bakalım. Şimdi şuna bir A diyelim. Şurası 90 şuraya B yazalım. Tersimiz de B. İkiz kenardan bu da B. Ve bakın B 90 şurası da kesinlikle A olacak. Şimdi hocam niye böyle ab 90 diyerek başladın sen? Bakın burada bir açıortay ortay bulduk. İşte kaçıncı soruda söyledim bu taktiği hatırlamıyorum. Dördüncü soruda yine söyledim bu taktiği. Çok çok önceden yine söylemiştim. Ee, arkadaşlar bir soru da. Bir aç ortay iki diklik varsa mutlaka AB90 yazılıp ikiz kenar üçgen bulunur. Bakın burada olayı tersten yapmış. İki diklik var mı? Var. İkiz kenar çıkmış mı? Çıkmış. Ben de diyorum ki o zaman kesin aç ortay olacak bir yerde. Yine AB90'ları yazdım. Aç ortayı buldum bakın. Şimdi bu aç ortayın özelliğinden, fışkırtma teoreminden şuradan da çizdiğim, bu kola çizdiğim diklikte 6 olacak. Bize de muhtemelen... ADC'yi soruyormuş. Evet tam tahmin ettiğim gibi. E artık tabanını biliyoruz 8. Yüksekliğini biliyoruz 6. Bölü 2'den 24'ü işaretliyoruz dostlar. 8. sorudayız. C noktasının AB doğrusuna uzaklığı. O zaman önce bir açıortay ortay yapalım. 8'e 12 ayakların oranı. Kollar da 8K'ya 12K. Hatta sadeleştirirsek 2K'ya 3K olmak zorunda. Bu 1. Sonra şuradan aşağıya bir diklik indireyim. 30'u görünce karşısına diklik indirmek adettendir artık. 90'ın karşısına bakın 20 düştüyse 30'un karşısına yarısı 10. Şimdi bu üçgenin alanı tabanı 3K. Yüksekliği 10 bölü 2'dir. Aynı zamanda bu üçgenin alanını bakın bana şunu sormuyor muydu? C'nin buraya dik uzaklığını soruyor değil mi? C noktasının AB doğrusuna uzaklığı demek, en kısa uzaklığı demek, dik uzaklığı demektir. Bana haşı soruyor yani. E ben bu üçgenin alanını H çarpı tabanı 2k olarak böyle 2 olarak yazdım ve böyle ikiler gitti, kalar gitti. Bakın 3 çarpı 10, 30 eşittir. Buradan 2 haş kaldı, H eşittir 15 çıktı dostlar. Evet konu testi 1'in x8 sorusunu gömdük. Şimdi 9 numaralı soruyla devam ediyoruz. Güzel bir klasik sinüs alan bağıntısı sorusu arkadaşlar. BD bölü DC'yi istiyor bizden. Biz şimdi önce bu iki üçgenin şu üçgenin alanına A şuna B diyeceğiz. Alanlarının oranıyla biliyoruz ki tabanların oranı aynı olacağından biz alanların oranını bulsak yeterli diyeceğiz. Peki şimdi A üçgeninin alanını yazıyorum. A alanını. Dostum sinüs alandan yazıyorum. Şu ortadaki kenara bir K diyelim. 1 bölü 2 çarpı. 2 ile K'nın çarpımı. 2 3 çarpı K. Bir de çarpı aradaki açının yani 60'ın sinüsü. O da köküç bölü 2. Bölü diyorum. Şimdi sağ taraftaki üçgenin yani B'nin alanını yazıyorum. O da. Yine 1 bölü 2 ile başlıyorduk sinüs alanda. Çarpı k ile 4 kök 2'yi çarpıyorum. Çarpı sinüs 45. Yani kök 2 bölü 2 diyorum. Şimdi sadeleşenlere bakın. 1 2'ler gitti. Şu bizim k ile bu k gitti. Sonra şu paydadaki bölü 2'ler gitsin. Şurayı bir çarpalım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bir de 2 ile çarpıyorum 6. Yani şöyle oldu. A bölü B eşittir. Burada üstte 6 kaldı. Şuraya bakalım. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Bir de 4 ile çarpıyorum bunu 8. 6 bölü 8. Yani 6 ile de 8 sadeleşirse 3 bölü 4 çıkıyormuş. Sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan geliyormuş. Geçtik 10 numaralı sorumuza. Evet güzel bir soru. Paralellik var. Alan D B E'yi 10 vermiş. Ne demiştik? Paralellik olan bir alan sorusunda alan kaydırma yapacağız demiştik dostlarım. Şimdi şunlar bizim paralel doğrularımız. Bakın bu paralel doğru nereden geçmiş? G ağırlık merkezinden. Ağırlık merkezinden geçen paralel doğru yan kenarları 1'e 2 oranında böler her zaman demiştik. Bunu da unutmayın demiştik. Bu da sırf Ağrılık merkezinin kenar ortayı 1'e 2 oranından bölmesinden geliyordu. Bunu yine köşe taşında sürekli ispatlamıştım ben size dostlarım. Kenar ortay köşe taşlarında. Sonra bu paralel, <gülüyor> paralel doğruların içindeki üçgenin alanı tepe noktasını buradan tutup Ceyhan'a getirirsem alanı değişmiyordu dostlarım. Alan kaydırmanın özelliği buydu. Alanı kaydırmamıza gerek var mı bir bakayım. Tamamının alanını soruyormuş hiç gerek yok o zaman dostlar. Bunun alanı 10. Bakın M ile 2M'yi kıyaslıyorum. M'ye 10 düştüyse 2M'ye 20 düşecek diyorum. Şimdi de 2K ile K'yı kıyaslıyorum. Peki K'nın tepe noktası nereye geliyor bakın Bursa'ya. O zaman 2K'yı da Bursa'ya kadar al alacağım dostlar. 2K'lık üçgene ne düşmüş alan? 30 düşmüş değil mi? Tamamını alıyorum 30. K'ya ne düşecek? Yarısı 15. Hepsi toplam ne oldu? 30-15 daha Edirne oldu. Evet geldik 11 numaralı sorumuza bakalım. Bu ne diyormuş dostlar. Şimdi alan A, B, C. A, B, C'nin alanı nereye eşitmiş? DE, E, C'nin alanına eşitmiş dostlarım. Pekala. Bunu da görmüş olduk böylelikle. Başka? Başka da bir şey yok şimdilik. Bu kadar. Buna göre EBX nedir diye de bir soru sormuş bize. EBX şurası. Şimdi biz şöyle yapalım. Şuna A diyelim. Şuraya B diyelim. Bakın bu üçgenin alanı A artı B oldu. E, bu DEC de buna eşitmiş. O zaman bu da A artı B olacak. Şuraya da A kaldı. Evet her ne kadar şekil öyle demese de bu iki üçgenin alanı birbirine eşitmiş dostlarım. Şimdi bakalım başka neler yapabiliriz arkadaşlar. Şu geldi aklıma. Şuradan bir şöyle bir pratik bir yol öğretmiştim ben size. Bu her bu uçak modelinde köşe taşında göstermiştik. Uçak şekline benzeyen şu kısımda yani merak dörtgeninde herhangi iki üçgenin alanı eşitse şuradaki x'in 6'ya oranı aynı oran burada da olacak demiştim. Burada da demek ki x k'ya 6k oranı Vardır diyebilirim ben o halde Bunu da bir yazmış olalım ee, Hatta şuradan da bir paralel doğru çizelim Dostlar şöyle bir paralel çizmiş olalım Ve şurada bakın bir kelebek üçgen çıktı karşıma Bu kelebek üçgen ne diyordu bize dostum 3'e 4 oranı varsa Burada da şuna mesela 3m desem Buraya 4m diyecekmişim ben Bunu da yazdım X dediğimiz yer 4m geldi yani e hatta o zaman x demeyelim 4m diyelim biz buna 4m'nin bir katı diyelim 4m'nin bir katı şimdi bir de buradan klasik benzerlik yapalım 4m bölü tamamı 4m bölü tamamı 6 artı 4m eşittir şuna 3m demiştik burası da 6 3m bölü 6 şu m'ler gitsin şu 3 1 olsun 6 da 2 olsun 2 ile 4'ün çarpımı 8 eşittir. 6 artı 4m olur. 6'yı buraya atarsam 2 eşittir 4 m gelir. E zaten bana da 4m yani x'i soruyordu dostlarım. 2'yi işaretledim. Aa, güzel soru çıktı bu. Evet 12'deyiz. Bakalım ne diyor? Bir 45 derece görüyoruz değil mi? Şimdi 135'i gördük. Demek ki bir de 45'i var bunun. AB... Nereye eşitmiş? E, D, y. Bu bir açı ortaydır demiş. Tamam. Eşitlik var. 3 var. 4 kök 2 var. 135 var. E, D, C. Şu üçgenin de alanı bizden isteniyor dostlarım. Evet bizden istenen alan burası. Şimdi şuna biz bir A diyelim. Şuna da bir A diyelim. Şurası 45 derecedir. Bunu biliyoruz. Şurası da 45 derecedir. Bunu da biliyoruz. Ee, başka neler yapabiliriz? Şimdi 45'i gördük. Karşısına bir diklik indirmek istiyoruz. Şu açı ortayı da konuşalım hatta. Açı ortaydan bir bu tarafa diklik gitsek. Bir de bu tarafa diklik gitsek. Yani bir şuraya diklik bir de buraya diklik çizdiğimde bu diklikler eşit olacak. Bir şeye yarayacak mı? Yok ya, şu anda yaramıyor. Ee, başka neler görmemiz lazım? Şöyle bir düşünelim arkadaşlarım. Düşünüyoruz düşünüyoruz düşünüyoruz. 45'i gördüm karşısına diklik indirsem diyorum şuradan şöyle bir diklik indirdiğimde ee, buna A des, B desem şurası da B burası B kök 2 yok ya bir işe yaramıyor bu şimdi 3 ile 4 kök 2'yi bağdaştırmamız lazım 3 ile 4 kök 2 nasıl bir araya gelir yani şuradan 90 olduğunu bilseydik belki bir şeyler daha kolay gelebilirdi gözümüzün önüne Şimdi 45. Şuralara da biz bir açı verelim. Mesela x diyelim. X diyelim bu açıya. Şuraya 45 eksi x diyelim. Çünkü toplamları 180 olacak. 135 var orada. Ee, başka? Şunu deneyelim bir de arkadaşlarım. Şimdi şuralara biz bir harf daha verelim. BB diyelim. Şimdi şu üçgenin alanını soruyor bize. Sinüs alanı bir yazalım bakalım ne gelecek. Şimdi 1 bölü 2 çarpı. iki kenarını çarpıyorum. A ile B'yi çarpı. Bir de aradaki açı 45'in sinüsünü yazıyorum. Yani sinüs 45 kök 2 bölü 2 diyorum. Eee şimdi geldi. Bak şurada da bir açıortayımız ortayımız vardı yani. Bakın açıortay ortay teoremi yapacağım şimdi. A'nın 4 kök 2'ye oranı. Yani kolların oranı diyorduk değil mi biz buna? A'nın 4 kök 2'ye oranı eşittir. 3'ün de B'yi oranına yani ayakların oranına eşit demiştik dostlar. Şimdi buradan içler dışlar yapınca ne geliyor bakın. 12 kök 2 eşittir. A çarpı B geldi. İşte buradan da soruyu bitirdik. Şurada A çarpı B yerine 12 kök 2 yazıyorum. Bakın ne oluyor? 1 bölü 2 çarpı 12 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. 2 ile 2 şu 2'nin çarpımı 4. 12'ye sadeleştirelim. 3 olsun. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bir de 3 ile çarpıyorum. 6 geldi. Evet. 13 numaralı sorudayız. ABCD bir paralel kenar. CF, FB'nin 2 katıymış. Hemen K'ya 2K dedim. Alan CKF'yi 6 vermiş bize. şuraya 6 vermiş. Buna göre EBFK şuranın alanı nedir diye de bir soru soruyor dostum hemen paralel kenarda bunu çok sık yapacağız şöyle yan kenarlardan biri iki belli bir oranda iki parçaya bölündüğü zaman hemen o noktadan paralel çizilir dostlarım ve bakın şöyle bir şey çıktı iki bölü üç oranı demek ki şuna iki a dersem şurası üç a olur diyorum hemen tabii ki bu da üç a altı a ise bu kenar bu kenar da altı a ve bakın şurada da bir kelebek üçgenimiz çıktı karşımıza şu kelebeği de görelim 2'ye 6 oranı var yani 1'e 3 oranı var o halde şu bizim B kenarımızsa şurası 3B kenarı ve B'ye 6 düştüyse 3B'ye 18 düşecek diyelim ya da şurası C ise şurası 3C olacak ve bakın 3C'ye 6 düştüyse C'ye 2 düşecek şu küçücük yere de 2 düşüyor dostum bunu da bulduk bu şekilde oynayacağız işte arkadaşlar soruyla sonra şunu yapalım ee, nereyi soruyordu bize? Ha, şuranın alanını soruyordu. Nereden gelir bu? Yapalım gitsin ya. Bakın şu paralel doğru burayı 2'ye 1 böldü ya. Burayı da 4C'ye 2C olacak şekilde 2'ye 1 oranında bölecek. Hemen şuradan bir köşegen çizelim şöyle. Ve bakın diyelim ki şurası 6-2 daha 8. 4C'ye 8 düştü şu üçgen. 2C'ye yarısı düşecek 4. Sonra 2K'ya 8, 4 daha 12 düştü. Şuranın tamamı 12 düştü. K'ya 6 düşecek. Burası da 6. Bizden istenilen dörtgen 6, 4 daha 10. Bir de şurası 2 idi. 12 geldi arkadaşlarım. Cevap Adana'dan çıktı. Şuna bakalım biraz hızlanalım. Süremiz baya geçiyor. Sonra diyor ki şimdi bunların hepsine bir eşittir. 12K diyelim biz. 3AB 12K'ya eşitse AB 4K'dır. 6bD 12kye eşitse BD2kdır 4 DC 12k eşitse DC3kdır alan KDCE e Şurayı da 19 vermiş bunu da yazalım alan A k e Şuradaki X'i bizden istiyor bir yerde bir şey daha heh, vermiş be açıortaymış dostlarım Şurası da açıortay ortay olarak verilmiş. Ve bakın bizim kollarımız 4'e 5. O zaman ayaklar da 4M'ye 5M olarak dağılmak zorundadır diyelim hemen. Şurada da küçük bir açıortay ortay var BK. 2'ye 4 oranı varsa burada da işte A'ya 2A oranı olmak zorunda. Kolların oranı da aynı ayaklar gibi olmak zorunda dedik. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim bir yerden paralel çizeceğiz dostlarım. Bakın şuradan en kolay nereden çizsem çözer? 2/5 şuradan çizsek çözülür mü diye bir bakalım. O da olur. Şuradan da çizsem olur herhalde ya. Bu daha mı tatlı olur? Direkt x'i bulurum herhalde buradan. Şöyle bir çizerim. Şimdi bu paralel doğru bu tarafı 4'e 5 oranında böldüyse bu tarafı da 4a'ya 5a olacak şekilde bölecek. Yani 4x diyelim hatta biz 4x ise 5x olacak yani toplam burası 9x. Bakın 3a dediğimiz yere 9x dedik demek ki a eşittir 3x yani şuraya biz artık 3x yazalım. 3x ise burası şurası e, 3x yukarıya 6x kaldı. Hatta şurası 4x oluyor buraya da x kalıyor değil mi dostlarım? Bire şöyle 4x diyelim buraya da. Evet bu şekilde oldu. 4, 1, 3 topladım. 4, 7, yok 4, 5, 8x oldu. Bir yerde hata var. 4 bölü 5 dedim. 4x burası. 5x burası olacak. Tabii ki şuraya 2x kaldı o zaman. 5x olması için. Şimdi oldu. 2'ye 3 oranı geldi burada da. Tamam bunu da bulmuş olduk böylelikle. Şimdi başka bakalım şöyle neler göreceğiz. Şimdi alanlara gireceğim birazdan ama... Daha başka yapmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdilik yok herhalde arkadaşlarım. Şu alanı dağıtalım mı diye başladım ben artık. Şurayı bir dağıtalım. Hadi şu köşegeni çizdim. Şuna 2A dersem buna 3A diyeceğim. Bu 1. Sonra 2'ye 2A dediysem 4'e 4A diyeceğim. Bakın bizim X dediğimiz şey 6A oldu. Yani bize artık 6A'yı soruyor bu. Peki şuradaki 4M'ye toplamda ne düştü? 4, 6, 9A düştü. 4M'ye 9A. O zaman 5M'ye ne düşecek diye soralım. 4M'ye 9A düştüyse 5M'ye 5 kere 9, 45 bölü 4. Şuraya da 45A bölü 4 düşüyormuş dostlarım. Ve bakın şu ikisinin toplamı hemen şurada yazıyorum. Yani 3A ile 45A bölü 4'ün toplamı... 19'a eşitmiş. Düzenleyelim. 4 kere 3, 12. 12 ile de 45'i hemen toplarsak. 45, 47, 57A bölü 4 yaptı. Yani 57A bölü 4 eşittir 19. 19'la ile 57'yi sadeleştirdim. 3, burada 1. A eşittir 4 bölü 3 çıktı dostlarım. Bize 6 ile çarpın istiyor. 6 ile çarparsak 24 bölü 3. Yani 8 gelir sorumuzun cevabı. 15 numaralı sorudayız. 75, 75. 4 var, 6 var. Alan D, B, C. Şimdi bu bir açıortay dostlar. 75, 75. O zaman kollarının oranı 4'e 6 ise... Ayaklar da 4'e 6. Hatta sadeleştirdim. 2'ye 3 oldu. Hatta bu alan 2A bu alanda 3a geldi. Şimdi biz toplam 5a'yı bulabiliyoruz burada arkadaşlar. 5a sinüs alandan bulalım hemen. 1/2 çarpı iki kenarı çarpıyorum 6'yla 4'ü 24 yapıyor. Çarpı aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 75 75 daha 150 yapar. Sinüs 150. O da 1/2 sinüs 30'a eşittir 1/2. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. 24'ü sadeleştirdim 6. 5a 6 ise a eşittir 6 bölü 5. Benden DBC'yi yani 3a'yı istiyor. 6 bölü 5'i de 3 ile çarparsak 18 bölü 5 gelir. Buna bakalım hemen. Yine bir açıortay görüyoruz. 4 var, 6 var. Ee, AB, AB nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi AB şurası tamamdır. Ee, bu dış aç teoremi yapalım burada biz bir isterseniz. Şu dış aç ortay, yakın kol 4 uzak kol 6. 4 bölü 6 eşittir diyelim. 4 bölü 6 eşittir. Şuraya y dersek y bölü tamamıydı. y artı 6. Buradan 6 y eşittir. 4 y artı 24. 2 y eşittir. 24 y eşittir. 12 geldi. Burayı da bulduk. Şimdi, şu üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlarım. Hemen şuradan bir diklik indireyim tabana. İkiz kenar olduğu için burayı 2-2 diye bölecek. Şurada da Pisagor yapıyorum. 36'tan 4 çıktı. 32-4 kök 2 geldi. Yüksekliği. Alanını yazıyorum. 4 tabanı. Şurası 4. Yüksekliği 4 kök 2 bölü 2 de 8 kök 2 ymiş. Bu üçgenin alanı. Şuranın alanı 8 kök 2. 6'ya 8 kök 2 düştüyse 12'ye 2 katı 16 kök 2 düşecek. Bunu da bulduk. Toplam bakın şu kırmızı yaptığım üçgenin alanı 16 kök 2 ile 8 kök 2'nin toplamı yani 24 kök 2 geldi buranın alanı arkadaşlar. E buranın alanı tabanı 6 yüksekliği x olmak şartıyla taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunabilir 24 kök 2. 6 ile bu gitsin 3. 3 ile bu gitsin 8. X eşittir 8 kök 2. Yani Edirne'den çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet dostlar bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömmeye çalışacağız. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.